Ölmeyi öğrenebilir miyiz? Ölümle barışabilirsek, hayatla da barışabiliriz. Ölüm korkusu en temel korkudur. Ölüm bize karanlığı, toprağın altını, toprağın altındaki canlıları ve aslında oradaki korkuyu hatırlatabilir. Bunun aslında bir kodlama ve bir program tarafı vardır. Yani bizi hayata tutabilmek ve hayata bağlayabilmek için ölüm korkusuna ihtiyaç vardır. Oysa ki ölüm, hayatın gerçeği, bilgisi ve bizi gerçekten de hayatla çok güzel bir şekilde kucaklatacak, kucaklaştıracak çok önemli bir bilgidir. Ve biz hayatı yaşamayı öğrenebilmek için ölmeyi de öğrenmemiz çok önemlidir. Nasıl öğrenebiliriz? Öncelikle... Hayat ölümü, ölümse hayatı besler. Yani dedeler, neneler, büyük büyük neneler, evet bu hayat içerisinde vakti geldiğinde bedenleri eskidiğinde onları bırakır ki yerine torunlar, yeni doğacaklar gelsin. Bir şekilde sonbahar, kış gelir ki o dökülen yapraklar içerisinde gübreler yeniden ilkbaharda Toprak, ağacı beslesin, doğaya yeşillikler içerisinde güzel çiçeklerle renk katsın, hayat yeniden atsın. Yani ilkbaharın olabilmesi için sonbahara ihtiyaç vardır. Yazın olabilmesi için kışa da ihtiyaç vardır. İşte bu hayat içerisinde de doğumun olabilmesi için ölüme ihtiyaç vardır. Sadece bu değil bizim gelişimimiz ve tekamülümüz için bize emanet edilen bedenin, bu kıyafetin, bu eşyanın süresi dolana kadar ya da anlaşmamız mühletince doğru ve iyi kullanabilmemiz ama anlaşmamız bittiği anda da bırakabilmemiz ve kolaylıkla geçiş yapabilmemiz ve bunun farkındalığı her birimiz için çok önemlidir. Hatta bu sebeple yakın bir zaman içerisinde Ölmeyi öğrenme atölyeleri yapacağız. Ve burada bunun deneyimiyle aslında hayatı daha güzel, daha iyi nasıl yaşayabiliriz'in formüllerini bulacağız. Çünkü ölüm zannedilen şey o kadar da korkulacak bir şey değildir. Ama bu korkuya ihtiyacı olanlar var mıdır? Evet vardır. Bu hayatı kucaklayabilmek, sevebilmek... Kendi hayatıyla barışabilmek için buna ihtiyaç vardır. Fakat eğer hayat sevilmeye başladıysa hayatla barışıklık başladıysa işte o zaman artık ölmenin de ne demek olduğunu ve ölümü deneyimlemenin hatta bu hayat içerisinde bile ölmeden ölebilmenin bilgisini alabilmemiz hepimiz için kıymetlidir. Ölmeden ölmek de ne diyeceksin? Yani Kolaylıkla her an tuttuğunu bırakabilecek kadar ince ve kibar hayata davranmak. Her türlü bağlardan, bağımlılıklardan, bağımlı ilişkilerden ya da seni güden, yöneten her türlü tesir ve frekanstan, geçmişten ya da gelecekten gelip seni bir taraflara çekiştiren her türlü tesir ve halden haydi gel dediğinde özün. Kolaylıkla çıkıp gidebilmektir. İşte bu bırakabilme yumuşaklığının diğer adı ölmeden ölebilmektir. Bu hayattan tad almamak demek değildir. Ama tadı bırakabilecek kadar özünle buluşabilme isteğinde olmak demektir. Yani evet bu hayatın tatları, lezzetleri bir ikramdır. Ve bu dünya gerçekten muhteşem bir şekilde bize servis edilmiştir. Evet her ne kadar simülasyondur, holografik bir sistemdir, bir sürü şeyler vardır. Ama biz bu dünyada gerçekten çok kıymetli bir gelişmeyi, dönüşümü, farkındalığı deneyimliyoruz. Nasıl mı diyeceksin? Çünkü ruhsal tarafın o kadar hızlı, o kadar süratle her yere gidip hareket edebilecek bir durumda ki yani ışık tarafın diyelim. Oysa ki bu madde çok yavaşlatılmış bir ruhsal taraftır. Ve bu sebepten o kadar yavaşlatılmış bir şekilde olayları, duyguları, düşünceleri deneyimleyip onu özümseyerek fark edip dönüşme ve dönüştürebilme hakkına sahipsindir. Ve burada tadacağımız, Yaşayacağımız hal ve deneyimler sadece dünyaya, dünya gezegenine aittir ya da dünya okuluna aittir. Onun için her birimiz burada, bu gezegen içerisinde, kaldığımız müddet içerisinde tüm bu tatları, lezzetleri almaya hak kazanıp gelmişizdir. Emin olun ki milyarlarca varlık sırada dünyaya gelebilmek için, hele özellikle şu döneminde dünyayı deneyimleyebilmek için, her bir tanesi hazır bekliyorlar. Ve çok şükür ki biz bu hakkı kazandık ve dünyadayız. İşte o zaman dünyanın hakkını vereceğiz. Ama kendimiz için en doğru ve en uygun zamanı kabul ettik sunulan vakitler içerisinde. İşte o bizim bu dünyanın artık kapanışı demektir. Yani bu elbiseyi bırakmamız demektir. Evet her birinizin tek bir hayatı vardır. Ama bu tek bir hayat bazen binlerce elbise demektir. Fakat zannedildiği gibi tekrar do doğuş, döngüsü sizin bir hayattan bir hayata geçişiniz gibi değildir. Yani aslında bir an içerisinde bütün hayatları yaşayışınız vardır. Onun için bir tekrar doğumlar değil bir an içerisinde bütün doğumların bilgisi hale, öze aktarılır. Ve sen bütün bunların her bir tanesinin buradaki temsilcisi ve buradaki tüm o farkındalığınla şuur bütünlüğüsün. Yani o kadar kıymetlisin ki buradaki halin bütün hayatlarını etkiliyor. Onun için bazı hayatlarında çok kısa, Bazılarında uzun yaşamış olmanın çok fazla bir önemi yok. Her bir tanesi senin başka hallerin veya başka kıyafetlerinin de tamamlanmış hali. Onun için her birinizin tek bir hayatı var ama binlerce hayat. Sadece bu dünyada da değil bir sürü alemlerde hayatlarınız var. Diyeceksiniz ki bunu nasıl bilebiliriz? Her birinizin kalbinde, yüreğinde... Hatta yaşadığı hal ve olayların içerisinde bunların izleri var. Ama unutma mekanizması çok önemlidir ki, bize unutturulur ve unutmamız da iyidir. Zorla hatırlamaya çalışmaya da onun için gerek yoktur. Ama hatırlatılıyorsa da vardır bir sebebi, oradan alacağınız bilgiler vardır, alabilirsiniz. Çünkü unutma mekanizması sayesinde buradaki kıyafetinizin, elbisenizin, bedeninizin, Alışverişinizin bilgisini alırsınız. Ve vakti geldiğinde de eskiyen, işi biten, sözleşmesiz olan kıyafeti artık eskiciye verirsiniz. Toprağa verirsiniz. Topraktan gelenleri tekrardan toprağa iade edersiniz. O zaman sen bir sadece beden değilsindir. Bedeni kullanansındır. O zaman kıyafeti çok kolaylıkla bırakabilmenin bir rahatlığını taşırsın. Yani ölümle Barışırsın. Bir kıyafeti bırakmak senin için artık zor gelmez. Çünkü yenisi verilecektir. An be an yenisinin verileceğinin eminliği ise ölümle seni barıştırır. Çünkü sen sonsuz bir varlık olarak bu dünyadasın. Ve o sonsuz kere sonsuzun içerisinde çok değerlisin. Değer verilensin ve onun nuruyla ondan bir zerreyle buradasın. Bir parça taşıyorsun. Çünkü onun suretinde yaratılmış olarak bu dünya içinde vardan var etme yetkisiyle istediğinin ve dilediğinin sana verileceği hayatın ve dilediğin kadar nefesin sana verildiği bir hayatın içindesin. İşte bu kadar güzel ikramları alıp kabul ettiğimizde tüm bu bilgiler ışığında ölümü de hayatı da bir bir şekilde kucaklarız. İki edenlerden hayatı ve ölümü kucaklayanlardan alalım sevgilerimle hoşça kalın